Aksen Uydu Alıcılı LED TV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 değişiyor. Ama sonuçta herkes almak istediği televizyonun iyi olup olmadığını merak ediyor. O yüzden bu incelemeye şöyle girmek istiyorum. Bana kalırsa televizyon almadan önce maddi imkanları göz önünde bulundurmak en önemlisi. Bir ürün ne kadar iyi ise fiyatı da o kadar iyi oluyor. Neyse konuyu uzatmayalım. Maddi imkanınız kısıtlıysa bu televizyon size ilaç gibi gelecektir. Teknik özellikleri sıradan bir kullanıcı için bana kalırsa fazlasıyla yeterli. Sonuçta bizi uzaya çıkarmayacak ama uzayda gelen sinyalle bir şeyler gösterecek. Bunun yanı sıra üzerinde bulunan HDMI ve USB girişi sayesinde birçok multimedya cihazları zaten bağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında size Full HD ekran çözünürlüğü sunuyor ve ayrıca televizyona ekstradan ses sisteminiz varsa onu bağlayabiliyorsunuz. Yine televizyonu bilgisayar için monitör şeklinde kullanma imkanına da sahipsiniz. Diğer televizyonlara göre dış tasarımı birazcık daha güzel. Televizyonla ilgili aktarmak istediklerim bu kadar.